Merhabalar, ee, bu videoda gene biz böyle apar topar başladık, e, sabun yapımına. Ee, kızımı yakalamışken annem şunu bir denemek istiyordum, çekelim dedim ve direkt malzemelerde hazırdı, başladık yapmaya. O yüzden böyle bir başlangıç şeyini, ne yaptığımızı söyleyecek şeyi çekemedik, bunu bittikten sonra çekiyoruz. Ee, biz burada, bu videoda ıı, erit dök sabun bazı yapıyoruz. Erit dök sabun bazının şeffaf erit dök sabun bazı yapıyoruz. Pek çok alternatifi var, farklı malzemelerle. Ee, içerisinde hiç şey koymadan, yağ koymadan bile yapabiliyorsunuz. Ama biz bugün e, spesifik olarak bulduğum bu tarifi, hani e, şeker alkol ve gliserin kullanarak e, nasıl yapacağımı çalıştım. Biraz birkaç bir, bir iki zamandır, bir süredir uğraşıyorum. Hangi oranda e, solvent eklemek, çözücü eklemek gerekiyor. Bu böyle çok spesifik bir tarif olarak çıktı internette. Karşıma ve denemek istedim. Ciddi oranda da böyle sabunun toplam ağırlığının neredeyse 2 katı kadar da şey içeren, solvent içeren, çözücü içeren bir tarifti. Merak ettim, denemek istedim o yüzden. Bütün o malzemeyi de temin edip e, videoyu çektim ve kullanmayacağım bir sabun yaptım <gülüyor> nihayetinde ama bir tecrübe oldu O yüzden o tecrübeyi sizinle de e, paylaşmak istedim e, buyurun başlayalım şimdi bu tarifte bizim e, kullandığımız malzemelerden biri şu sorbitol büyük paket bulamadım e, hamma denerde iki tane böyle 100 gramlık aldım 200 gram ki hepsine ihtiyacımız var şöyle her biri 100 gram poşetlerin ve bu 100 gram 200 gram sorbitolü 100 gram sapsuda çözdürmemiz gerekiyor önce o işi yapıyoruz şurada onu da bir hazır etmemiz gerekiyor şöyle 100 gram saf suda 200 gram sorbitol eritiyoruz, sıcak su yani kaynamak üzereydi tam kaynar olmasa da bayağı sıcak bir sudu şimdi bir de bunun soğumasını istemiyorum bu yüzden doğursa gene ısıt Yani bunu bir de ısıtabileceğimiz bir kapta bu şekilde ya da işte mikrodalgaya girecek bir kapta. Çünkü hani derecemiz düşükse biraz ısıtmamız gerekebilir. O yüzden ocağın üstüne koyabileceğim cezveye koydum. Şu anda da bayağı sıcak. Bu da herhalde şeffaflaşıyor mu Boze? Sanki. Biraz daha mı karıştıralım? böyle dursun. Daha sonra kullanacağımız zaman tekrar sıcaklığını kontrol edip ısıtacağız. bir kalmadı. Şunu da Şunun içine şu şekilde tamamdır. Evet. Şimdi biz sabunumuzun hazırlığını yapıyoruz. Şunu da göstereyim. Burada da toplam 300 gram yağ var. Ee, bu 300 gramın %70'i hindistan cevizi yağı %30'u stereik asit yani bu durumda 210 gram hindistan cevizi yağı 90 gram da stereik var ee, bunları eriteceğim bu ıı, sıcak yöntem yapacağımız bir tarif fakat yüksek sıcaklıkta sıcak yöntem kullanacağız yani ıı, YS -S -S yani şimdi bunu ısıtıyoruz eritiyorum burada yağları eritiyorum. şu ocağımı ısıtacağım ee, yüksek sıcaklar bakın hep ben şu şurada da şurada, şuralarda falan düşük sıcaklıkta yapıyordum şuralar orta gibi şurası baya yüksek şurada ocak ısınsın o da yanık mı duruyor benim bilemedim burada şeyler erisin hmm. yağlar erisin bundan sonra kostik çözeltimizden hazırlarken görüşmek üzere evet şimdi yağlarımız streik asitle şey eridi 98 derece diyor ocak sıcak ocağın üstüne koydum bu burada bekliyor. şimdi burada hemen e, şuradan sodyum hidroksit ekliyoruz ne var bunun içerisinde e, tarifte kullandığımız bir e, sodyum hidroksit kadar su bir o kadar da gliserin var. Yani burada benim 51.3 gram da yanılmıyorsam şeyin sonunda videonun sonunda yine reçete olur. 51.3 gram şeyim var. sodyum hidroksitim var. 51.3 gram saf suyum var. 51.3 gram gliserinim var. Ve direkt bunu buraya döküp güzelce çözdürüyoruz. Ve hiç soğumasını falan beklemeden yüksek sıcaklıkta çalışıyoruz. Dedik ya çözülür çözülmez de sıcak sıcak direkt içeceğiz yağlarımıza ekleyeceğiz 90 derece 70, 80. biraz daha yüksek sıcak yoktu olabilirdik de neyse hemen mayalanmadan artık şey yapalım oradan da ocağın üstüne alalım şimdi şu da açık sonuna kadar sıcak bu tencere burada ısınıyor güzelce de karıştı yani karışmayan bir şey de kalmadı şöyle bir pastamız var yani çok uzun sürmez bu jelleşecek sıcak döküm e, sabun yaptığımızı düşünün yani %70 hindistan cevizi yağ %30 tereik asitli sıcak yöntem bir sabun yapıyoruz bu sen saati göstersin annem duvardaki Evet şimdi ocağımız en yüksek ısıda sabunumuz tencerede şimdi size sıcaklıklarını da söyleyeceğim bu sabunu burada çok kısa sürede jelleştireceğiz şöyle kapattık saat 5'e 10 var açarken görüşmek üzere iki dakikada tencerenizin içi gözükmez oldu böyle arada ocağın üzerinden alıyorum dersini. şöyle ama şöyle henüz 2 dakika geçti yani. Şöyle bir 3 dakika daha kalması gerektiğini düşünüyorum. Bencerenin içinde ne olduğunu merak ediyorum. genleşme oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi olmamış ama daha. Kapatalım. Kapat. Tekrar kapatıp koyacağım. İki dakika sonra görüşmek üzere hmm. tekrar. Evet, Çabuk olacağını düşünüyordum. Olmamış. Bir 10 dakika sonra tekrar komiserim. 5'i 10 geçti saat. Evet, tenceremizi görüyoruz. Bu sefer galiba öldü. Değil mi? Bir daha bir test edelim. Olmadı. Bir 10 dakika daha bekleriz. 10 dakika daha ama şimdi bak bir öncekine bak bir de şimdikine bak bir 10 dakika daha bekliyoruz saat 5'i 15'i 20 dakika oldu bir 10 dakika daha var ikinci kapak açmamızın ne? 15 dakika olmasına 2-3 dakikadan şöyle göstereyim kenceremizi görüntülü bir nokta var şurada. Benim elimden mi? Şeyden mi? Bir beş dakika daha bekleyip tekrar başlayalım. Tekrar burada zaten şeydir düşürdük 5'e 10 kalı ocağa koyduk şeyimizi sabunumuzu ee, şu şey 10 dakika sonraki hamur şu 20 dakika sonraki hamur şu 35 dakika sonraki hamur Şimdi ne yapıyoruz? Burada alkolüm var benim. 60 derece civarında. Şimdi bu alkolü buraya ekleyeceğim. Ve şeyin kapağını kapatacağım. Tencerenin kapağını kapatacağım. 같은데. <웃음> 하하하하. Bunu da eklememiz gerekiyor bizim bunun içerisine. Ama ısıya da ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Şöyle ekleyelim. Şimdi çok sabunumuz oldu, bunun içinde çözmemiz gerek Şimdi olarak bir de şey eklememiz lazım. Böyle Soğuk Soğuğu torçozantımızı da eklemeniz lazım. Ben de ilk defa yapıyorum. Sıcak döküm şeyimizi yaptık. Sabunumuzu yaptık yani %30'u tereyağı, %70'i şey olan e, hindistan cevizi yağlı sabunumuzu yaptık. Şurada şey testlerimiz var tekrar görelim. Şu son halimiz şöyle sırayla yaptığımız şeyler. Şu şekilde geliyorlar gördüğünüz gibi. Şu şu sonuncu şu şöyle şu bir iki üç dört ve beşinci onlar 10 on dakika 10 dakika 15 dakika son haleydi ve şey oldu sabun oldu sabunumuz olduktan sonra sabunun sıcaklığı yani sıcağını koruduk sıcak sabunun üzerine alkolü 55 dereceye falan ısıtmıştım belki bir 10-15 derece daha bir 65-70 dereceye de ısıtmak belki mantıklı olurdu çünkü Alkol e, şeye sabunla soğuk geldi ve sabun katılaştı. E, ya sabunu biraz daha buradaki şeyi ısıyı kontrol edip düşürüp sıcaklığı düşürüp alkolle sabunun sıcaklığı birbirine yakın eklemek daha mantıklı. Alkolü döktüğümüzde e, alkol şeffaflaşmasına yardımcı oldu ama aynı zamanda da sert sert sabun parçacıklarımız oldu. Öyle olunca tekrar e, şey yaptım. Sabunu ısıttım ben ve ardından şeye ekledim neyi ekledim aykolin ardından propilen e, glikolu ekledim propilen glikolim daha sıcaktı cezvede olduğu için o arada ben bunu burada neredeyse kaynatacak kadar ısıttım yani rahat o 80 derecede falandı propilen glikolü koydum tekrar burada şey yaptım karıştırdım erittim erittim eritebildiğim kadar sonra e, sorbitol çözeltisini ekledim Tabi sorbitol çözeltim de sıcaktı. Ee, onu da e, şey yapmıştım. Pardon sorbitolüm şeydeydi. Özvedeydi. Propilen glikolüm buradaydı. Bunu mikrodalgada ısıtmıştım. Sorbitol neredeyse kaynamaya yakındı. Yanlış söylemeyeyim. Ee, onu da kattıktan sonra blenderla tekrar e, e, sabun, bütün bu sabunun içerisinde çözünene kadar karıştırdım. E, i̇şte 2 dakikamı 3 dakikamı konuştuk buradayım konuşuyorduk ve işte buyurun gelin şeffaf erit dök sabun bazımız şimdi onu da şöyle alacağız şurada bir bir lokmacık bir erimemiş bir şey kalmış ama şunlar düşmesin bizim sabunumuzun içerisine şuraya alalım onları onları eritememişiz e bu tencerede İçerisine düşmesini istemiyorum şimdi kalıba dökerken tamam şöyle alıyorum bu silikon kalıbımıza döküyorum. Evet, bakın tencerenin içinde sıyıramadığımız şeyler, eritemediklerimiz kalmış. Ona dikkat etmek lazım. Şimdi üstüne bir de yani koyumuzu sıkalım. Şuraya bir tanecik sabun parçası mı düşmüş? Evet, tamam. Evet, Şunu da alalım şuradan. Evet, tamamdır. Ve bunu böyle bırakıyoruz. Bu soğuyacak burada. O sabun oldu. Yani bu şeffaf erit dök sabun bazımız bizim. Bu arkadaş soğuyacak, donacak. Ondan sonra kalıptan birlikte çıkartacağız. Ve şeffaflık testini yapacağız. Bir de kendi yaptığımız şeffaf erit dök sabun bazıyla da minik bir tane sabun tasarlarız belki. Görüşmek üzere. Merhabalar. Şimdi erit döksürüm bazımız burada. Bu üstünün kırış kırış olmasının nedenini hemen söyleyeyim. Döktüm burada bıraktım. Şu üst taraf e, hafif bir kabuk tuttu. Evin içi ortam çok sıcak. Bir saat geçmesine rağmen şu altı hala şeydi sallanıyordu. Jel durumundaydı. Ben de bunu bir tepsiye koyup balkona bıraktım. Orada hızlıca soğuyunca üst taraf böyle alt taraf e, öyle oldu. Yalnız buyurun yani... E, şeffaflık testi yapalım diyordum ama yani şu kalınlıktaki sabun kalıbından bile şu parmakları görüyoruz. Hani eee mesela şunu o kalınlıktan bunu okuyabilecek miyim, görecek miyim çok merak ettim ama yok okuyamıyorum. Şöyle tutarsam okuyabiliyor muyum? Gene okuyamıyorum. Tamam. Şimdi buradan eee bir miktar şöyle keselim, şu kalıplarımıza dökelim, hem oradan şeffaflık testimizi yapalım, bir de minik bir sabun tasarlayalım diye düşündüm. Şöyle ya yani merak ettim. Şöyle bir genelde. Şöyle bir dilimle yapıyorlar o işi. VES Ve okuyabiliyoruz. Solvent, etanol, toplam yağ. Ne o mi? Benim şeyim. <gülüyor> Hesap geldi. Tamam. O zaman şu ölçü kabımızı alalım. Şimdi bunun içerisine şey de yani bunu yapalı iki gün üç gün oldu burada duruyor üstü falan da kapalı değil kapı şeyin içinde duruyordu ee, silikon kabın içinde ağzı kapalı değildi şeyi de çok iyi terleme e, miktarda da çok iyi yani terlemedi öyle çok yapışık yapışık bir sabun değil ama. Hani Cansu sen bu sabunu kullanır mısın derseniz kullanmam. Yani neden kullanmam? Güzel hani dekor amaçlı banyoda dursun diye içine rengi e, sentetik kokuyu koyup hoş tasarımlar yapacağım. E, şeffaflıkta bir sabun olabilir ama içerisinde propilen glikol olduğu için yüksek oranda ben bunu kullanmam sizlerinde kullanmasını tavsiye etmem Prop, propilen glikolsüz de e, yapıp bir e, şey yapacağız gene yapmayı düşünüyorum test yapmayı Çünkü yani ben kendi erit dök sabun bazımı nasıl yapacağım çözüp ondan sonra da onunla şeyler oluşturabilmek istiyorum e, tarifler oluşturabilmek istiyorum O yüzden Algaya giriyor muydu acaba? tut bakayım ışığı Yes. Şimdi bu erittiğimiz sabun bazımızı eritirken de ağzı kapalı eritmemize fayda var. Ee, şey, hani böyle bir kahve yoksa streç film kapatabilirsiniz üstüne. Şöyle önce bir 15 yapalım. Bakalım ne kadar eriyor. kalpler şöyle minik minik e, elimdeki eritlük sıvı bazıyla daha önce şeyler hazırladım kalpler hazırladım bir de böyle bir e, silikon şeyimiz var kabımız var şey kullandım. hiç renklendirici koymayacağım hani tamamen şeffaf bir de şöyle bir sabun kokusu var tabii fit, e, bunun ne denir ona fitilatsız falan olması gerekmiyor Et dök sabun bazı olduğu için öyle bir rahatlığı var şöyle karıştıralım şunu da tamam şimdi şöyle bir miktar şuraya dökeceğim ince bir miktar. Bu düz testimiz için olsun. Ve düzen yapmayalım dedin değil mi? İçine atacağım ve boşaltacağım atacağım. Evet bu benim kızımın isteği. 2, 3, 4, 5, 6. Hepimiz sıvıları tartın, o kadar ağırlık, tadı oldu? Şimdi e, burada e, yaparken bir daha yaparsam bunu bir daha yapmam ama hani siz deneyecekseniz, bir kere denemek isterseniz en azından hani bu kadar şeffaflıkta bir edicik sabun yapmak isterseniz şu, neyi yapmazdım tekrar şimdi bu üretimle ona gelelim. E, yani öncelikle reçeteden başlayayım. Hiç kostik indirimi yapmamıştım ben bu reçetede. Ama bir daha deneyecek olsam. yüzde 3 kostik indirimi yaparım. Çünkü o kadar çözücü koyuyoruz ki. Burada herhangi bir bulanıklığa sebep olacağını sanmıyorum. O yüzde 3 kostik indiriminin. Hani ben kostik indirimi olmadan acaba bir bulanıklık olabilir mi diye düşündüm ama. Olacağını sanmıyorum. Kostik indirimi yaparım öncelikle. Ardından... Ee, yüksek sıcaklıkta çalışmıştım ee, Tamam yüksek sıcaklık zamanı ciddi oranda azaltıyor tencere başında Ocak başında geçirdiğiniz zaman onu da ilk defa denedim ben çünkü ama yanında getirdiği handikaplar var zorluklar var hani tekrar o kadar yüksek sıcaklıkta değil de belki orta sıcaklıkta. Çalışabilirim. Yani düşük sıcaklıkta ciddi zaman alır bunu e, sabunlaştırmamız ama orta sıcaklıkta biraz daha e, şey olabilirdi çalışmak. Kolay olabilirdi. E, Stereik asit ve hindistan cevizi yağını birlikte erittim ve direkt şey ekledim. Üretimi yaparken e, kostik ekledim. Tekrar yapacak olsam. E, hindistan cevizi yağının bir parçasını stearik asitle ayrı olarak eritip bir kenarda bırakıp hindistan cevizi yağının kalanını ayrı eritip önce e, sodyum hidroksit'imi e, hindistan cevizi yağına katıp biraz e, sabunlaşma sağlayıp ardından şeyi eklemeyi diğer e, stearik asit ve hindistan cevizi yağı karışımını eklemeyi tercih ederdim. Evet Sabun olduktan sonra o kadar acele etmeyin. Sabunu ocaktan alıp güzelce e, şeyle sarıp battaniye ile veya işte ısısını koruyacak bir kutunun içerisine koyup bir kenarda bırakırdım ki ne kadar o sabunun sıcaklığı kendiliğinden ağır ağır yavaş yavaş 50-60 dereceye düşsün diye beklerdim. O sıcaklık 50-60 dereceye düştükten sonra şeyimi aynı sıcaklıktaki alkolümü karıştırmayı tercih ederdim. Bu arada ben e, e, izopropil alkol kullandım. E, artı sorbitol kullandık ve şey kullandık, e, propilen glikol kullandık. E, propilen glikolün e, ne olduğuna dair ve sabunda ciltte bizlere ne yaptığına dair, hatta tüketim olduğunda da bizlere ne yaptığına dair, bir güzel bir şey buldum yazı buldum internette çok da böyle alakasız bir yerde aslında bu şeyi bulan bulduğum yer yazıyı bulduğum yer sentetik gıda tatlandırıcılarını satan bir şey firma bu propilen glikol de bu şeyde çok güzel taşıyıcı görevi gördüğü için kullanılıyor hep. Evet. Ee, orada çok güzel bloklarında çok güzel bir yazı var ee, ve söyledikleri yani yurt dışından yayınlanmış derlenmiş yayınlananlardan derlenip toparlanmış bir yazı. Türkçe'ye çevirmişler gayet anlaşılır dilde anlatmışlar ve hangi bilgiyi de nereden bulduklarının bilgisini de altında vermişler. Sizin de bunu şu, şuralarda bir yerden kart iyi diye bir şey çıkıyor oraya paylaşabilirsen paylaşacağım. Orada beceremezsem videoda şeyin videonun açıklama kısmına o yazının linkini koyacağım lütfen bir göz atın ee, onu da bir okuyun işte şeyin hep diyordum ben işte zeytinyağlı sabun videosunun altında çokça var böyle yorumlar çünkü işte doğal evit dök sabun var doğal sabun bazını alıyorsun içine ne istiyorsan koyuyorsun mis gibi sabun oluyor diyor yani ben bunu kullanamam, içerisindeki en şey kullanmak istememe nedenim işte bu kadar yüksek oranda propilen glikolin çözücü olarak kullanılması. Kezayene alkol de var, yine sıcaklıkla alkolün bir kısmı gidiyor ama işte var, hani sorbitol de çok iyi bir çözücü, şekerin daha iyisi. Ee, onun e, ekstra cilde bir faydası veya zararı var mı onu bilmiyorum ama günlük belli bir dozun üstünde bu tüketildiği zaman e, laksatif etkisi olan bir madde bu sorbitol, Şekersiz sakızlarda, diş macunlarında işte farklı başka şeylerde, gıda ürünlerinde kullanılıyor. Bir E, e kodu var ve şey olarak güvenli olarak şey yapılıyor adlandırılıyor. Mesela bu propilen glikolün e, kullanımı Amerika şeyde Avrupa'da oldukça gıdalarda kullanımı oldukça sınırlandırılmış durumda. Yani belirli bazı şeylere belli oranlarda kullanabiliyorlar. Hani bizde bunlar ne oranda kullanılıyor, nasıl kullanılıyor onu bilmiyorum ama yani tükettiğiniz ilaçlarda, cildinize merhem diye sürdüğünüz ilaçlarda falan da var. E, güneş kremlerinde var. Yani girmediği yer yok. İşte sabunlarınıza giriyor. Cilt ürünlerinize giriyor. Ve siz bunu teninizle de şey yapıyorsunuz alıyorsunuz. ve e, Bazı insanları gerçekten e, alerjik kontak dermatite sebep oluyor. E, onun da oranlarını vermişlerdi size bu söylediğim şeyde yazıda. E, umarım okursunuz. E, bu şeylerin e, erit dök sabun bazının da mutlaka çünkü bununla çalışmak keyifli yapacağım yani kendi içime sinemini yapacağım en azından öyle söyleyeyim ee, çocuklarla küçük çocuklarla falan birlikte hani böyle keyifli şeyler yapabileceğiniz bir ürün bu ee, sabun ama bunu yaptıktan sonra o çocuğun eline verip e, kullanmasına da izin vermeniz lazım yani şimdi benim, benim bu, bu, bu sabunlar kullanılmayacak tamamen dekor ben hiçbir e, tanıdığıma eşime dostuma sevdiğim insana şununla sabun yapıp da lütfen buyurun bunu da size getirdim kullanın diyemem ama diyebileceğim e, şekilde olanını üretmeye çalışacağım yapılabiliyor Çünkü var yapılabiliyor e, işlemek ne, ne, ne kadar oranda koyacağımızı çözmemiz gerekiyor sadece onu da çözdüğümde inşallah onu da videolarını paylaşacağım yani devamı gelecek bu et, dök sabun bazları videolarının e, dünyada da ararsanız hani internette de ararsanız bu işin bu sabun bazının en çok çeşidi e, Stefansın diye bir şey var sabun markası var onda var hatta Stefansın Türkiye sayfası da var girip bakarsanız e, yaklaşık e, ne kadar diyeyim size e, 15-16 çeşit farklı e, sabun bazları var e, en pahalısı Doğal sabun bazları döktük. Şimdi bizim çok vaktimiz yok gene kuzucumla çekiyoruz biz bu videoyu ve onu gene benim yolcu etmem lazım Şeyimizi buraya döktük bu sabunlarımızı buraya döktük bunların donup buradan çıkmasını biz sanırım bekleyemeyeceğiz Ben bir de bununla şey yapmadığımı hatırladım şimdi Siz söyleyin köpürtüp köpük testi yapmadığımızı hatırladım hani elime sürmek istemiyorum ama süreceğim bir kere köpük testi yapmak için şuradan nasıl köpürdüğünü göstermek için süreceğim o kadar şuradan şöyle bir miktar daha keselim biz şu kadar sabunu köpürtebiliriz herhalde gelin köpüğümüze de bakalım Bol köpüklü, bol propylen dilik <gülüyor> <gülüyor> Bir eris şeyimiz var, sabunumuz var. Ya o yüzden rica ediyorum gerçekten. Şimdi bu sabun bazlarının e, hiçbirinin üzerinde şey yok, etiket yok. Ne ile yaptıklarına dair, nasıl yaptıklarına dair. Bakın bu sabun bazını içerisine hiç şey koymadan yağ koymadan ve ya suya girdikten sonraki şeffaflıkta müşteşem yalnızca bu sebebi Değil mi? <gülüyor> wow. Şuna bakar mısın? Yani köpükleri gösteriyor alttaki <gülüyor> ee, Bir kere elinizde bu kadar şeffaf bir sabun bazı varsa önce bir düşünün aklınızda bir soru işareti oluşsun önce onu söyleyeceğim Artık Bu sabunu içerisine hiç yağ koymadan Sadece yağ asitlerini, sülfaktanı, köpük vericiyi ve temizleyici ve köpük verici ajanları kullanarak üretebilirim. O da erit dök sabun bazı Ve yani o işte kullanmak istemediğimiz her şeyleri de o sabun bazında kullanırsınız. Bu arada tabii bu kadar e, şeyle eller yumuşacık oldu. Zaten bu propilen glikolin kozmetikse e, kullanılmasının en büyük nedenlerinden de bir de bu yüzey aktiflerin ciltte bıraktığı e, e, namoş etkiyi e, ortadan kaldırmaya çok yardımcı oluyormuş. Ama işte bu aynı zamanda e, teninizden emiliyor. Sisteminize de giriyor yani. E, ne olur bakın. Ne olur arayın. Aldığınız yere Şimdi siz tüketici olarak talep ettiğiniz sürece, talep ederseniz, sorarsanız üreten kişi de ürettiği bazın, içeriğinin ne olduğunu size söylemek durumunda kalır. En azından bu işte bebek şoverları oluyor, işte ilk banyosu oluyor, doğumu oluyor, kınası oluyor, gelin kınası oluyor. Çeşitli etkinliklerde böyle hediyeli küçük savunlar bu tarz erit tök savunlarla çokça üretiliyor. Yani emek harcanıyor, para harcanıyor, bari doğru ürünle üretilsinler. Ee, i̇nsanlar da hani onu mutlaka belki hatıra olarak saklıyor ama sonuçta sabun bir gün bir şekilde kullanılabilir. Kullanıldığı zaman da işte şey yapmasın, insan, e, kullanan kişiye e, zarar vermesin, e, yapılabilir. Yani siz bizler ve siz hepimiz tüketici olarak... Bana sattığım bu sabun bazının içinde arkadaşım ne var? Bana bunu satıyorsun ama sen bunu neyle üretiyorsun diye sorarsak almadan önce emin olun bunu açıklamak söylemek durumunda kalırlar ki zaten hani bu da bir sabundur sabundan farklı bir madde değil bu ee, şey pakette sabun sattığımız satıldığı zaman raftan aldığınızda içinde içindekiler kısmını görüyorsunuz. E bunlar niye gör, görmüyoruz? Yani bunlar başka bir şey değil. Bunlar da sabun. Bunlarda da olması lazım. E çünkü ben bir ara denedim böyle azar azar çıktım Antalya'da bulabildiğim farklı yerlerden böyle 200 gram 300 hatta 100 gram alayım dedim. Çok böyle şey keserek de satıyorlar bana tuhaf baktılar. Öyle olunca 200-300 gram falan alarak erittim baktım ne yapıyor ne ediyor nasıl bir şey oluyor denedim içime sinmedi. Bazılarının yapısı çok ilginçti. Hiç köpürmüyordu bile. Böyle ikinci bir eritip dökmeye bir kere eritip döktünüz ama ikinciye mümkün değil gelmiyordu. Plastik gibi bir hay alanı vardı. Köpürmeyeni vardı. Ama işte birkaç kez lazım oldu. Arkadaşlarımın çocukları için falan yapmam gerekti. Gene en güvenilir en, e, nereden temin ettim kullandığın şey derseniz sabun bazını derseniz tatlıdilimler.com'dan şey yaptım temin ettim. Mesela bakın elimde çok az bir şey kaldı. Şudur. Bu da tatlıdilimler.com'un şeyin, Celsin Hanım'ın kendi ürettiği şeyi. Erit dök bazı ve propilen glikol içermiyor. Biliyorum içermediğini. İçindekiler kısımının sitesinde yazmış bu sabununu neyle ürettiğini. Şöyle bir renk farkımız var kesin ve net olarak. Ama tabii şimdi hani şöyle bakarsak oradan belli oluyor mu şeffaflıkla? belli oluyor. Şu benim ürettiğimde bir hafif sarıtırak bir renk var ama arkadan elimi görebiliyorsunuz. Bakın bunu da göremiyorsunuz. Ama bunu da eritip döktüğümüzde sabunda çok güzel şeffaf sabunlar elde ediyorsunuz. Ve köpüğü de güzel şu elimdeki ürününde Böyle aklıma gelen başka bir şey yok. Şey, Videonun sonuna bu döktüğümüz iki tane kalıbın şimdi çıkmış haldeki fotoğrafını şunun altında yazıyla nasıl gözüküyor onu bunların fotoğraflarını koyarım. Siyah ekrana gene en arkada siyah ekrana şeyi koyacağım. Reçeteyi koyacağım. Bunun alternatifi alkol, şeker ve gliserinle yapılan hali. O şekilde de yapılabiliyor. Benim aslında yapmak istediğim o formülden alkol de çıkarıp sadece işte gliserin ve şekeri kullanarak belki şeker değil yerine sorbitol olabilir. O biraz daha iyi çözücü olduğu için. Bir erit sabun bazı yapmak işte kendime. Çocuğu olan arkadaşlarıma en azından hediye edip o çocuklarıyla birlikte eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak yapabilirsem eee işte şeffaflığı nasıl olacak onları, onu tahmin edemiyorum yani üretip bak denemek lazım. Görüşmek üzere kalın sağlıcakla. yani biraz sabun sarıydı bu şeyi koyunca e, esansı koyunca parfümü koyunca biraz daha sarı oldu bu sabunun rengi neden bilmiyorum ama şurada şöyle yazıların okunurluğu. mesela şurada başkent e, üniversitesi kültür yayını bütün dünya 2020 şurada kadavradan organ bağışı sempozyumu 5000 kişinin katılımıyla nerede Kazakistan Aktobe'de gerçekleştirildi evet